sonunun ben kökünden bahsediyorum. Burada da masada önümde var. Bilmiyorum kameraman arkadaşımız bunu gösterebilir mi? Yani evet, gösterecek bunun, hocam. Evet, bunun kökü çok ama çok önemli. Şimdi ses kısıklığına karşı değil mi? Sesiniz nasıl, ne kadar kısık olursa olsun. Bak burada tohumlarını görüyorsunuz. Benim istediğim bunun köküdür. Evet, o kahverengi. Koyu kahverengi kısmı, evet bunun köküdür. Pimpinella saxifraga, taş anasonu. Çok bol bulunan bir şey değildir bu ülkemizde. Belirli bölgelerde var. Ses kısıtlığına karşı birebir. Bunu tepeleme bir yemek kaşığı, bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatıp içeceksiniz. Günde iki defa, hatta üç defa içebilirsiniz. Bak bakalım ertesi gün o ses kısıklığı diye bir şey kalıyor mu? Yani taş anasonu, taş anasonu evet. kökü. Ee, şimdi bunu yaparken ilk başta bir buçuk bardak kaynamış suyumuzu kaynatıyoruz. Ve kaynadıktan sonra bir buçuk. Bu hangisi için? Bu taş anasonu kökü. Hayır. E, beyin tümörü. Beyin tümörü. Yani bütün tümörü hepsinde aynı. Hepsinde aynı evet. şekilde aynı. Evet. Şekilde tamam. Aynı, tamam. aynı. Ses tamam. kısıklığında Hı -hı. da. Tamam. Beyin tümörlerinde de aynı. Kaynamış suyumuzun içerisine atıyoruz ve bu kısık ateşte 8 dakika kaynıyor. Kaynadıktan sonra sıcakken tekrardan süzüyoruz ve sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa içmemiz gerekiyor bunu. Sabah akşam günde 2 defa evet. aç ya da tok fark ediyor mu? Aç karnına. Aç karnına. Hı -hı. Bazıları fark etmiyor ama bu aç karnına içilmesi gerekiyor. Ha, bazı şeyler var ee, midenin boş olması lazım. Hı hı. Yani e, o kriter olabiliyor. Değerli izleyicilerimizin ekranda gördüğü o anason e, köküdür. E, pardon, tohumudur. Bizim burada benim önerdiğim bunun köküdür. O karıştırılmasın yalnız. Evet.